Kripto para pazarında ortalık karışık ama Bitcoin aslanlar gibi 17 bin civarlarında durmaya devam ediyor. Ben birkaç hafta önceki bir videomda buralarda uzun süre takılacağımızı söylemiştim. Bitcoin yüzümü kara çıkartmadı. Oysa aslında Bitcoin'i dipe çekecek çok şey var. Bunların en önemlileri de bir tanesi de Gemini Genesis Grayscale rezaleti. Eğer siz de bir kripto para yatırımcısıysanız eminim bu üç ismin yakın zamanlarda duydunuz ve endişe içinde bakıyorsunuz. Ne oluyor burada diye. Biraz anlaması zor bir iş açıkası. Biraz Arap saçına dönmüş ortalık. Bugün size bunu şabayla grafikle anlatmaya çalışacağım. Ve anlattığımız zaman aslında kripto pazarının başında nasıl büyük bir belanın durduğunu ve bunu atlatmadan rahatlığa ulaşamayacağımızı görmüş olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Hikayemizin başlangıcı da kardeşler var. Kim bunlar? Facebook'un fikrini bulan insanlar. Eğer Social Network isimli filmi seyretmişseniz bu iki kişinin Mark Zuckerberg'e dava açtığını hatırlayabilirsiniz. Çünkü Facebook fikrinin kendine ait olduğunu Mark Zuckerberg'in Harvard'da o fikri onlardan çaldığını iddia ediyorlar. Davayı kazanıyorlar. Bu davayı kazanınca ellerine epey bir para geçiyor. Ellerine geçen parayla kripto yatırım yapıyorlar ve Gemini'yi kuruyorlar. Gemini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kripto pazarlarından bir tanesi. Gayet başarılı, güvenli bir yer. Devletle ilişkileri de iyi. Zaten Harvard mezunu. Beyaz çocuklar bunlar. Gemini'nin bir yan kuruluşu olarak da Gemini Earn'u kuruyorlar. Gemini Earn aslında stake geliri elde ettiğiniz yani kripto paranıza karşılık faiz geliri elde ettiğiniz bir platform. Nasıl işliyor bu? Gelip buraya kripto'nuzu, bitcoins, ethereum'uzu yatırıyorsunuz, stake ediyorsunuz yani. Onlar da size belli bir faiz kazandırıyorlar. Peki bu faiz nereden geliyor? Bu para nereden geliyor? O parayı sağlayan şirket adı Genesis. Genestik bir banka gibi çalışıyor aslında, küçük fonları kendisi Gemini gibi platformlardan çekiyor daha sonra bunları birleştirip büyük borçlar olarak başkalarına veriyor. Bu borçlar genellikle ne amaçla veriliyor? Kripto para yatırımları için veriliyor. O borcu alanlardan bir tanesi adı da Three Arrows Capital. Three Arrows Capital'a biraz daha döneceğiz. Maalesef şu anda iflas etmiş bir şirket. Zaten sorun tetikleyen de o. Ama sorunun başlangıç noktası o değil. Sorunun başlangıç noktası biraz daha karmaşık. Genesis'in sahibi Digital Currency Group diye bir grup. Digital Currency Grubun sahibi bu adam, Barry Silbert. Digital Currency Grubu bir holding şirketi gibi düşünebilirsiniz. Peki buradaki ilginçlik ne? Genesis şirketi sadece Three Arrows Capital'a borç vermemiş, aynı zamanda Digital Currency Grubu da borç vermiş. Peki onların altındaki paraya ne yapmışlar? yatırım yapmışlar. Nereye? Yine Barry Silbert'a ait Grayscale şirketine yatırım yapmışlar. Grayscale şirketi ne yapıyor derseniz o büyük kripto fonları yönetiyor. Bunların en büyüğü Grayscale Bitcoin Trust veya GBTC diye kısaca ismi geçer. Bir de ETH'si var bazı başka fonlarda var. Bunlar nedir? Bunlar birer fon gibi düşünmeniz lazım. Kendilerine emanet edilen parayla serbest pazardan Bitcoin veya Ethereum gibi varlıkları alıyorlar ve bunları uzun bir süre kilitliyorlar. Ve bu fonlar Amerikan borsalarında işlem görüyor. Coinbase halka açılmadan önce özellikle Grayscale Bitcoin Trust yani GBTC çok popüler de yatırımcı arasında. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yandan bu kripto pazarlarına bulaşmayayım ben ama Bitcoin'im olsun diyenler gidip bu fonu alıyorlardı. Çünkü işte son derece basit. Grayscale Bitcoin fonunda aşağı yukarı 600 bin adet Bitcoin var. Yani teminatı fonun o Bitcoin'lerde Grayscale'de buradan bir %2'lik komisyon alıyordu. Bir ara o kadar çok talep gördü ki Grayscale Bitcoin Trust'ın değeri bünyesinde taşıdığı Bitcoin'lerin değerinin %40 üstüne çıktı. Buna prim diyoruz. Şu sırada ise bünyesi taşıdığı Bitcoin'lerin daha altında değeri var. Çünkü insanlar Grayscale Bitcoin Trust'ın iflas edebileceğini, başına bir takım işler gelebileceğini düşünüyor. İşi biraz daha karmaşık hale getiren bir mesele daha var. Tamamen bu işlerden bağımsız bir hedge fund olan Three Arrows Capital'da aslında Genesis'ten aldığım paralı bir bölümünü yine dolaylı olarak gitmiş Grayscale Bitcoin'e ve Grayscale ETH'e yatırmış. Yani böyle bir işin içinde karmaşıklık daha ekleniyor. Three Arrows Capital... Bağımsız bir hedge var. Fakat bu bağımsız hedge fund, Luna rezaleti sırasında battı. Çünkü anlaşılan o ki o da Luna'ya epey para yatırmış. O batınca işler biraz karışmaya başladı. Çünkü anlaşıldı ki, Genesis şirketi Three Air Capital'a 2 milyar doların üzerinde borç vermiş. Hatta en büyük borcu o vermiş. O da bu borcu niye veriyor? Ne yapmıştı? Gemini'den parayı almıştı. E o parayla para kazanması gerekiyor. Three Air of Capital birtakım kaldıraçlı işlemler yapıyor. Genesis parayı oraya veriyor. Fakat Three Air Capital o kaldıraçlı işlemler sırasında batınca Luna ile beraber 2 milyar dolar buharlaşıyor. Bu durumda hangi tehlike başlıyor? Genesis'in iflas etme tehlikesi. Genesis'in iflas etme tehlikesi çok önemli. Çünkü Genesis iflas ederse iki sorun birden yaratabilir. Bir tanesi bu Gemini'ye yansıyabilir. Ona biraz sonra geleceğim. Ama daha önemlisi Digital Currency gruba yansıyabilir. Nitekim öyle oldu. Genesis şu sıralar iflas tehlikesiyle karşı karşıya. İş gücünün ciddi bir bölümünü azaltmış durumda iflas başvurusunu her an yapması bekleniyor. Zaten o iflas başvurusunu yapmasa bile Gemini onun iflasını isteyecek gibi gözüküyor. Çünkü bu hafta Winklevoss kardeşler ya biz paramızı geri alamıyoruz. Kapaca 1.7 milyar dolardan bahsediyorlar. Twitter'da çok sert bir mesaj yayınladılar ve dediler ki ey Barry Silbert yani Digital Currency Group bizi oyalayıp durma, numara yapıp durma. Biz sana parayı emanet ettik. Bu para bizim paramız değil. Biz de bunu vatandaştan topladık. itfaiyecilerden topladık, işçilerden topladık. Sen bunu almışsın kaldıraçlı işlemlerde kullan Parayı yok etmişsin, böyle rezillik olmaz burada karanlık işler dönüyor bizim paramızı geri ver diye tweet attılar. Yani anladığım kadarıyla niyetleri beri Silver'da yüklenmek belki de onun aleyhine bir iflas davası açıyor olmak. Peki Genesis, Batar ve Digital Currency grubu da yanında götürürse ne olur? Digital Currency grubun pek bir varlığı yok olan tek varlıkları Grayscale. Grayscale'de de var. Grayscale'de de biraz önce bahsettiğim iki fon var. Bir de Coindesk de bu gruba ait bir şirket. Ama o biliyorsunuz bir bilgi haber sitesi zaten onu bir değeri olamaz. Grayscale'de de ne olabilir? Eğer Digital Currency grubunun üzerine iflasa gidilirse ne yapacak? Grayscale'deki fonları satacak. Fonlardaki daha doğrusu Bitcoin'leri ve Ethereum'ları. Sırf Bitcoin tarafına baktığımızda 600 binin üzerinde Bitcoin var orada. Ve değerleri de kabaca 10 milyar dolar civarında ediyor. Bu kadar Bitcoin'in piyasaya sürülmesi Bitcoin fiyatının mutlaka kıyametlerini kopmasına neden olacaktır. Ayrıca Ethereum var, Litecoin var, bir sürü fonları var. Öte yandan bu süreç çok uzarsa muhtemelen Gemini Earn projesi batacak. Gemini Earn batarsa da Gemini'ye ve Winklevoss kardeşlere bu iş bulaşabilir. Burada konuştuğumuz rakamları tam olarak bu arada hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü herkes birbirine bir takım suçlamalarda bulunuyor. Kabaca tahminimize göre Three Arrows Capital'da Genesis'in batırdığı para 2 milyar doların üzerinde. Gemini'nin Genesis'ten 1.6-1.7 milyar dolar alacağı var gibi gözüküyor. Genesis en az 750 milyon doları kendi aile şirketi olan Digital Currency gruba kullandırmış. Onlar gitmiş, onlar fon almışlar. Ama bunun hangisi nasıl dağıldığını bilmiyoruz. Elde kalan ciddi tek büyük varlık da burada. Grayscale Bitcoin Trust'taki yani GBTC'deki e. Şimdi herkesin gözü onların üzerinde. Barry Silbert, Winklevoss kardeşin tweetine karşı bir tweet attı. O da kendini savundu. Bizim size öyle borcumuz yok o kadar borcumuz dedi. <gülüyor> ne demek bilmiyorum. Üstelik de biz size bazı tekliflerde bulunduk. Siz bize dönmediniz dedi. Yani burada kavganın büyüyeceği kesin. Ve kavga büyüdüğü zaman bunun arkasında şu şamada anlatamadığım neler var, neler çıkacak onu bilmiyoruz. Ayrıca bu şamada biz paralara pek hakim değiliz. Gerçekte dönen paralara kadar büyük bilmiyoruz ama son derece karmaşık, karanlık bir işin olduğu belli Özellikle bu adam... Beresil Burt ortalı epey karıştırmış. Düşünebiliyor musunuz? Bir yandan CoinDesk diye bir haber sitesi var. Orada kafasına göre haber yaptırıyor. Nitekim enteresandır FTX'in batmasına neden olan ilk haberi yayınlayan sitede CoinDesk'tir. E sonra Genesis diye bir şirketi var. Bir banka gibi çalışıyor. Birilerinden ucuza topluyor coin'leri, sonra gidip başkalarına veriyor. Onlara kaldıraçlı işlemler yapıyorlar. Arkasında hiç bir teminat yok. Bankalar ne yapıyor? Moody denen para topluyor. Bunu gidip birilerine kredi olarak veriyor ama içeride bir kısmını tutmak zorundalar. Mesela Amerika'da %10'unu içeride tutmak zorunda. Ayrıca devletin de bankalar üzerinden de ödenen paralara verdiği belirli teminatlar var. Genesis'te içeride tutulan payın yüzde beşlerce olduğu biliniyor. Genesis modellerine devletin verdiği herhangi bir teminatta yok. Yani burası bir çorman. Sonra oradan alıyorsun parayı, kendi şirketine aktarıyorsun, kendi şirketine gidip kendi şirketin açtığı bir fon'a yatırım yapıyorsun. Kap karanlık. Çok çok tuhaf işler. Oldukça karmaşık bir dava gibi gözüküyor. Yani FTX gibi bariz bir dolandıcık davasında, sen bankman dışarıda şu anda biliyorsunuz, hiçbir suçu kabul etmiyor. Mahkemesi başladı, 4 ay kadar sürmesi bekleniyor. Ama orada çok bariz her şey. Bu, bu da işler bir hayli karışıklar. O yüzden bu işin epey uzun sürmesi mümkün. Ve buradaki süre uzadıkça kripto pazarın üzerindeki kara bulutların dağılması da mümkün gözükmüyor. Kripto pazarında tabii başka önemli gelişmeler de var. Biliyorsunuz Binance Amerika Birleşik Devletleri'nde batmış olan bir kripto pazar olan Voyager'ı satın almaya çalışıyor. Fakat Amerikan sermaye piyasası kuru durdurdu o süreci. Dedi ki hey dedi sen bunu alacaksın da sen sağlam bir şirket misin biz bilmiyoruz bize kendi ispatla dedi. Bir de böyle bir bomba patladı orada. O da bir başka başımızda dert gibi gözüküyor. Ve bir yandan da böylece bahsettim. Sam Bankman-Fried'in davası başladı. Biliyorsunuz teminatla serbest bırakılmıştı. 250 milyon dolar teminatla. Bu 250 milyon doların 25 milyon doları ya nakit olarak yatırılmış ya da teminat verilmiş. Bu teminatın bir bölümü Sam Bankman-Fried'in anne babasının evi ama 3-5 milyon dolar olabilir en fazla. Teminatın üstünü kimler tamamladı bilmiyoruz ve mahkeme bu konuda yayın yasağı getirdi. Söylemiyorlar, açıklamıyorlar kim var arkasında çok acayip. Çok merak ediyorum. Toplam teminat 250 milyon dolar. Demek ki 225 milyon dolar da taahhüt ediliyor. Sen Benkman Freed tabii bu durumda kaçmayacaktır muhtemelen. Mahkemede gidip geliyor görüyorsunuz. Gayet de neşesi yerine benziyordu. Zaten Twitter fanda atmaya başladı. Bir yandan da başka bir haber yine FTX'ten biraz parayı dışarı çıkarttığı belli pencerelerden söyleniyor. Yani o kadar üzülüyorum ki devam ede söylemiştim. Satoshi Nakamoto 14 yıl önce ortaya attığı şahane bir fikri bu hale getirmek. Bu kadar yolsuzluğun, bu kadar karanlık tuhaf ilişkilerin, bu kadar kaldıraşların, bu kadar risklerin içine sokmak hakikaten çok saçma. Allah inşallah bu insanın hepsinin belasını verir. Gerçi pek şimdilik bir şey oldu yok ama göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde. Evet bu karışık konuyu umarım iyi anlatabilmişimdir. Eğer iyi anlatabilmişsem bir like ya çok iyi olur. Şöyle bir algoritma biraz hoşturalım. başka da paylaşın, başkaları da gelsin bunu izlesinler, dinlesinler. Belki de YouTube dünyasında bu işi en net anlatmaya çalışan insan ben oldum diye düşünüyorum. Sevgili akıllı, hoşçakalın. Görüşmek üzere.